Herkese merhabalar, yanımda Mehmet var, Fatih var ve arkada Önder. Resme bak lan! İyi, kötü, çirkin! Film afişi gibi olduk yemin ediyorum. 2020 yılında, hatta 2019'un sonuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ilgaz'da fiyatlarla ilgili bir bilgilendirme videosu çekmiştim. Şimdi 2022 oldu, mesajlar geldi. Tekrar bir talep var, fiyatlar ne kadar artmış. Onunla ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğiz. İlk başta karnımızı doyurduk. Ne çorbası içiyorsun abi? Kelle paça. <gülüyor> mercimek çorba mıdır? Yani çorbacıya gelince mercimek içilir mi? Gerçi önden mantar içiyor ama <gülüyor> hayatımda ilk defa çorbacıyla mantar içen birini görüyorum. Yani bununla ilgili zaten 2 yıl önce de belirtmiştim. Sabah giderken karnınızı çok iyi doyurmanız lazım. Çünkü yukarıda fiyatlar oldukça yüksek. Tok bir şekilde gidip orada da yanınızda abur cubur bir şeyler alıp. Çantanızda bulunuruz, çayınızı, kahvenizi götürmenizi tavsiye etmiştim. Ee, şimdi içeriye giriş, kayak takımının fiyatları. Hatta aşağıya açıklama bölümüne 2 yıl önceki fiyatları da atacağım. Yanına yeni fiyatları da yazacağım. Şimdiden iyi seyirler. Birazdan görüşürüz. Yılgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Bugün de hava çok iyi. Yani yarın diğer gün kar bekleniyor tam kayak yapılacak hava var arkadaşlar. İnşallah yukarıda rüzgar yok Tabii biz kayak yapmayacağız ama o kayak yapanları falan size <gülüyor> görüntülemeye çalışacağım. ne kadar usta Araç 21 öyle mi? Şu an Milli Park'a giriş yaptık. Ee, şahsi aracımıza geldiğimiz için 21 lira tuttu. Yani diğer büyük araçlarınızda ya da bireysel olarak girerseniz fiyatlar değişiyor. Çarşıdan eğer minibüsle gelmek isterseniz merkez ortaokulun arkasında bir durak var. Şu an çalışmıyor. 15 tatilde yani sömestr'da açacaklarını söylediler. 2 yıl önce ben videoyu çektiğimde 15 liraydı. Geçen sene 25 liraymış tek geliş. Şimdi 30 liraya buraya oradan buraya insanları getireceklerini söylüyorlar. Yani ulaşım gidiş geliş 60 lira tutacak. Merhaba yaz lastiği olacak ya. Keşke yaz lastiği Evet lazım. burada kış lastiği gelince yoldan pek keyif almıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> ya yani Yazlık, iyi bir yaz lastiğiyle. ile. manevra takman Gerçekten... lazım. Şöyle manevra manevra, şu şöyle manevra muazzam, var. Manevra çıkmamız lazım. Ağaçlar, ağaçlar karı taşıyamıyor artık. Yurdun Tepe 5.5 km diyor. Biz şu an oraya gideceğiz. Hemen 1 km yukarıda sağdan meme sağdan sağdan. Şu kapıdan geçeceksin. Bunun sol daha güzel değil. Ha sol tarafta hemen 1 kilometre bile sürmez 500 metre yukarıda yine soldan klasik eski kayak pisti var o parkur yanlış hatırlamıyorsam 2-2.5 kilometre ama 5-6 kilometrelik bir pist arıyorsanız yurdun tepeye gitmeniz lazım yani şimdi 5 kilometre daha seyahat edeceğiz oraya gideceğiz orada size kayak kıyafetler hatta teleferik fiyatları tek biniş ya da günlük kartın fiyatını bunlar hakkında bilgi vereceğim Önder ne diyorsun? Sivas'ta var mı böyle evler? Sivas'ta her <gülüyor> Sivast sokak böyle Sivas'ta <gülüyor> beyaz kısmında sorun yok ama Yavaş, evet. Yavaş. ama ağaç kısmında yani orman kısmında sorun var. Gerçekten ormana kar çok yakışıyor. Karşıdaki şu çıplak tepeler. 2000 metrenin üstünde zaten ağaç formasyonu bitiyor. Orada e teleferikleri ben şu an görüyorum. Bugün kar tatili oldu. Tam iyi bir güne denk geldik harbiden. Mehmet frene bastı. Bas Mehmet, kökle freni. Kayır. Rastıdan indiririz. Am diye kaymıyor ya. Yanar. Işte Lastikten kaymıyor ötürü ya kaymıyor. Ya. Bakın üstünde ne var? Bridgestone'un evet. Bridgestone kış lastikleri kaymıyor. var. Ya. Normal yolda durur gibi duruyor arkadaşlar ve yol komple kar. Sometimes 180 lira kayak ee, 190 lira bord Kaslar dahil değil buna evet ne oldu ee, tek tek alırsanız yüz liraya geliyor Ayakkabıyı tek, kaya tek alırsanız ha, o 100 liraya geliyor. Yani ben ayakkabı ile kaya, 180, 100, liraya, 180 liraya alıyorum. Evet. Kask ne kadar? 20. 20 liraya da kask, 200 liraya, 200 liraya geliyor. Evet. Ee, onun dışında kıyafet kiralamak istersen. 150 lira. Alt üst. Slot alt üst, alt üst. Alt üst. Mont alt üst. dahil üst. mi buna? Tabii dahil. Tek evet. alt ya da tek mont evet. 100 lira. Takım alır. Takım alırsak 150. 150 lira. Evet. Şeyi sormadım ya kızak. 30 lira. 30 lira. 30 lira. Bu direksiyonu olan kızaklar vardı. 50 lira onlardan. 50, 50. Teleferik binmek için geldik. Bakın burada hafta içi sabahdan akşama kadar artık saat 9'da falan açılıyordur. 4'e kadar 100 lira. 30 lira depozito alıyorlarmış. 140 lira hafta sonu. Yani sabahdan aşama kadar artık 5 kere, 10 kere kaç kere kayacaksanız 140 lira vermeniz gerekiyor. 30 lira. Biz şimdi arkadaşlarla tek seferlik bineceğiz. Yani turist modu siviller için diyor gidiş geliş 30 lira. Yani sizin hafta sonu geldiğinizde 140 lira e, trafik parası ödemeniz gerekiyor. Buyurun. Teşekkürler. Baş bir şey ama ortaya ben orta oturuyor ona göre. Gel gel önder, ortaya gel. önder sen ortaya gel ya bir şey yok düşündüğünüz gibi bir şey yok ya arkadaşlar bunlar bunlar acayip korkuyorlar ya Vallahi hepsi çok korkuyor Allah Allah evet köyde bizzat bizim köyde de bundan var ya Evet bindik sonunda iyi kötü ve çirkinle <gülüyor> Ne abi aç, abi aç. Tam bir ya. şey yok açma. abartma açma. ya. Açma. Ya korkuyorlar açma. ya. <gülüyor> ne korktukuz be? Ya Bakın buradan ya. usta bir şoför inmiş aşağıya. Heydan buradaki biri. Burayı biri bak kar ezilmemiş kar tehlikeli ama. Biri düşmüş. <gülüyor> al <Kalka> gidelim gidecek, <gülüyor> Aa, al, al, al. Al, al, in. Korkuyormuş ya. Daha dur uçurumlardan geçecek. <gülüyor> Abi şunu ya şunu aç ya. Ya. De, de. Ya burada zaten yere düşsen bir şey olmaz. Saplanırsın ya. <gülüyor> <gülüyor> Dolu gidiyor. Genelde boş geliyor ama bizim gibi boş giderler de var yani. Boş gezenler. <gülüyor> Onlar da bakın şurada. Kaldı burada ha. Ya yukarıda bir tehlikeli bir durum oluyor inerlerken falan, bunlar gibi adamlar iniyor, <gülüyor> tehlikeli bir durum oluyor, o yüzden şey durduruyorlar. Ha ağaçlar bitti bakın, dedim ya 2000 metre civarında ağaçlar son buluyor, çünkü o kadar soğuk ki ağaçlar, artık çamaşırlara da yetişemiyor. Şuradan biri mi yürümüş? Kurt <gülüyor> Ya bir hayvan yürümüş gibi ha. <gülüyor> Domuza benziyor. Domuz öyle gider mi? Kanka tek ayak üstünde mi gitti? Tek ayak üstünden mi gitti? Biz öyle evde fitleyecektim ben dondum ya. <gülüyor> deki ya. Deki deki ya. Bak, harbiden bu ay ayakla bir... Yok ya bu bir hayvan harbiden ha. Tavşan falan da olabilir. Tavşan falan olabilir. Şurada bir zikzak yapmış. <gülüyor> Bakın arkadaşlar şu an kayıyor <gülüyor> arkadaşlarımız. Helal olsun be. Bayağı bulut var ha o zirvede. Orası kapalı arkadaşlar. Ee, biz şimdi şu kafeteryanın olduğu yerde ineceğiz. Ee, ben geçen sene geldiğimde de çalışmıyor. Du yukarısı. Evet burada açıyoruz. Şimdi ineceğiz. Burada biraz vakit geçireceğiz. Ondan sonra da tekrar binip şöyle geri döneceğiz. Aa burada teleferikler bile buz tutmuş ha baksana. Gördünüz mü? Kar buz tutmuş teleferikler bile. Diğer parkur burası. Hiç açık olduğunu görmedim. Bayağı aşağıda hiç rüzgar yoktu. Burada rüzgar var. Biz de bir de teleferiğin önü açık geldik. Açık geldiğimiz için bizinkiler biraz üşüdüler. Bu tarafı da yeni açmışlar. Biraz daha yumuşatmışlar. Diğer taraf şurası eğimliydi. Bakın manzaraya bakın arkadaşlar. Muazzam muazzam. <gülüyor> Şu an 2170 metredeyiz, teneferikle yukarı çıktık, bir kafe var burada, çay 7 lira, kahve 20 lira, salep 25, köfte, ekmek ve sucuk ekmek 40 lira içeride, ee, hamburgerde 50 lira, hafta içi olmasına rağmen yine dolu sayılabilir içeriz, şöyle bir arkayı tekrar göstereyim, insanlar buradalar. Mafin'in manzarası çok iyi ama birazcık soğuk. Alaska'dan bağlanıyoruz. Şurası o diğer e, ilk eski pistin olduğu yer, o zirve. Başlıda da tam şu an yükseltsin atılamıyorum buradan 2500 metreler civarında, nerede? Nacette. Bur gazının en yüksek yeri. Lafat et. İndirin, indirin, aşağı indirin. <gülüyor> o kadar soğuk ki. <gülüyor> dondum dondum. <gülüyor> Bu sefer camı kapattık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Eğlendiniz <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <işim>. Allah'ım <gülüyor> şimdilik kapatıyoruz. Burası da aşağıdaki kafeterya. Bura biraz daha şık. Bakın yine şömine yanıyor. İçeri göstereyim. Yukarıdakiyle fiyatlar tamamen aynı. Üst katı da var şöyle. Hoş bir yer. Ha dışarıdan yiyecek içecek de burada yiyemiyorsunuz bu arada. Kendiniz artık orada arabanızın yanında orada burada oturup halletmeniz lazım. Burada içeride satılan yiyecek içecekleri tüketebiliyorsunuz. Şimdi yola çıkacağız biz artık. Videoyu da burada bağlıyım ben. Arkadaşlarım bu arkada. Yani biraz e, anlatmaya çalıştım. Videoyu düzenlerken artık toparlarım. Ne kadar mal olduğunu ben de bilmiyorum. E, umarım iyi bir gezi olmuştur sizin için de arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Selamlar saygılar hoşça kalın.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 again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon i lose track of time yeah move fast and climb a new class divine yeah true passion shines and i'm